Bundan birkaç sene önce 2017 yılında yaşamış olduğum, lensden dolayı enfeksiyon kaparak sağ gözümün görüşünü tamamen kaybettiğim, kendimi oldukça güçsüz ve hayatı göremeyerek yaşadığım bir dönemdi. Sosyal aktivite ve okula devam durumum sıfıra düşmüştü. Benim için travmaya dönüşmüş bir parçası oldu hayatımın. Zaten miyoptum ve gözlüksüz bir şey göremiyordum. Bu dönemde tek gözüm için gözlükle takamadım çünkü denge problemleri yaşamamasına sebep oluyordu. Başlarda yemek yerken kaşığı ağzıma götürememe, merdivenlerde basamak kaçırıp düşme gibi sıkıntılarım da oldu. Bu gerçekti. Sağ gözümde ciddi bir enfeksiyon vardı ve sağ gözüm hiçbir şey görmüyordu. Canım çok tatlıdır aslında ama bu hastalığı geçirdikten sonra sahip olduğum her şey için her gün fazlasıyla mutlu olmaya başlamıştım. Sahip olduğum şeylerin değerini anladım gibi söylenir ya, benimki çok daha farklı aslında. Değerinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını görüyor insan. Bu dönemde çok yoğun bir ilaç tedavim oldu. Güne göz damlalarımı damlatmak için başlıyordum desem hiç de yanlış olmaz. Gözleri görmeyerek olmuş insanların ya da bir kaza sonucu gözleri görmez olmuş insanların neler yaşadıklarını belki bir nebze anlamış oldum. Bu sürecimde sosyal olarak ve mental olarak çok aşağılarda olduğum için pek fazla güldüğüm bir dönem değildi. Ama içimi ferahlatmış. Bir nebre olsa yüzümü güldürmüş bir olayı da anlatmadan geçmek istemiyorum. Gözümün hastalandığı ilk gün, bir türlü endişeli hastaneye gittiğimde, tesadüf eseri kapıdan girer girmez karşılaştığım nöbetçi doktorun gözümü bana geri kazandıracağını nereden bilebildirdim ki? Gözüme baktıktan sonra dediği, tamam en fazla 2-3 ay içerisinde hiçbir şeyin kalmaz cümlesini, ne kadar iyi geldiğini anlatamam. O anda birilerinin iyi bir şeyler söylemesine, iyileşirsin demesine çok ihtiyacım vardı. Bu hastalık aşamasında doktorun ya da başka insanların yapıcı tavırla bana yaklaşması, tedavi sürecimdeki yıkılmış psikolojimi düzeltebiliyorken başka doktor veya insanların yaptığı olumsuz yorumlar ise fazlaca berbat edebiliyordu. Kendi doktorumun başka doktorlardan aldığı "Hastaya yatış verelim, tedavide pek ilerleme yok" dönütüne kendinden emin bir duruşla benim ve tedavimin arkasında durarak zaten kötü geçen günlerime bir de Hastane yatışı vermeyerek bir tık daha yaşanabilir yapmıştı. Sağ gözümde somut bir değişim göremediğim, belki benim bile umutlarım tükendiği o zamanlarda umutlarımı yeşerterek benim hastalığımı en az benim kadar önemsemesi de iyileşme sürecimde beni çok fazla motive etmişti. İyileştikten sonra gözümde hastalığımdan kalan beyaz ve saydam bir yara izi olarak düşünebileceğimiz bir iz kaldı. Bu hiçbir zaman tamamen düzelmeyecek. Ama seneler geçtikçe belki daha da küçülüp daha da saydamlaşacak ama hiçbir zaman sağ gözüm, sol gözümün görüş seviyesinde olmayacak. Annem ise bu süreçte fazlasıyla yanımdaydı. Tek gözle yürümeye alışamadığım ilk zamanlarda her zaman koluma girerek beni yürütüyordu. Damlalarım unutmama izin vermiyordu ve her zaman yanımda olması da ayrıca hissettiriyordu. Benim geçirdiğim bu ciddi rahatsızlığı başkaları da geçirmesin diye... Lens kullanımındaki en ufak bir ihmal karlı, sonuç açabileceğini, sizlere anlatarak eğer lens kullanıyorsanız daha dikkatli kullanmanız gerektiği tavsiyesini verebilirim. Uzun lafın kısası, sahip olduğumuz her şeye çok iyi bakalım ve her gün bunları minnettar olalım.